Kendime fısıldamam gereken birkaç cümle var. Sadece hayatını öğrettikleri. Bu yaşına kadar yalnız büyümüş bir gencin kaleminden çıkan ızdırabı sesin. Kendim hakkında bilmediğim tonla gerçek varken Yanımda olan da dinleseydi iki kelam ederken Varlığı yokluğu belli olmayan insanlarla oturup da konuşamam Zor da olmayanla Gereksiz şahıslara moralimi bozamam Yalandan sözlerin arkasında duramam Adım hatırlaman için kıvılcım mı gerekti Madem öyleyse uğraşıp tesell etme beni Geceleri başımı aratan bin bir türlü sıkıntı Mental yorgunluk, stres, bir kötü umut kırıntı Dört duvar müdafaa, psikolojik savaş Kapa çeneni dayanamıyorsun, kafası bozuk ay yaş Satırlarım ödedi bedelini gençliğimden çalanlarla yazdıklarım Sastı benliğimi, kaybetin yine revi Hatalara sık sık Uğramama rağmen suçlamaya değecek bir kendim var Mutsuzluğun inme divresi İçimi dökmek istiyorum Sikiyim enerjim kalmadı Saatlerce dertleştiğim Bembeyaz tavan arasıydı Bu parçada nakarat ve kafiye değil umurumda Çok yoruldum hiçbir şey yok benim ruhumda Anlatmaya çalışsam da Masada boş kağıtlar Söyleyeceğim çok şey var ama Ağzımda kilit var Kim derman olur yorgunumda Geçen bin nağıtlar Darma duman hayallerin hepsinde Çelikten zincir var Sebep şu ki ben kendim Kalemimden korkuyorken Zamanla aklımı yitireceğimi çok iyi biliyorken amına kodumu dünyası Neden bu kadar yalnızım Sessizce ağlayıp sussam bana çok kızar mısın Küfretmekten yer oldu Benim bu narin dilim istemeden de olsa kan kusuyor Bulanık gözlerim sabahın ilk saatlerinde Ayaktayım bunalım içinde Dinlenme ihtiyacım var Para benim için bitmiş ve 12 yıldır gidiyorum amına kodumun okuluna iş hayatı falan derken iyice sıçıldı ağzıma Maruzatlarım oldu fakat takmadı kimse sikine Bunaldım bu durumdan yeter diyorum kimine Dünyam sanki siyah beyaz ben miyim kör olan Gündüzlerim bulanık karanlığımı yok soran Sevgi bile değiştiremez travma dolu hafızamı Kimine söyledim durumda değil ben kendim yok sayarım Bıkıyorum yavaştan uzaklaşıyorum kendimden Yoruluyorum gerçekten yapamıyorum demekten Mücadelem var derinden hip hop beni cezbeden Oluk oluk derler. Edilmesin. Adaletsiz yanınızdan kalemimin haberi var Merhametsiz çığlığımdan kalemimin haberi var Kalitesiz rapinizden kalemimin haberi var Kalemimin haberi var Haberi var Adaletsiz yanınızdan kalemimin haberi var Merhametsiz çığlığımdan kalemimin haberi var Kalitesiz rapinizden kalemimin haberi var Kalemimin haberi var